Herkese selamlar. Bugün geldik. Olurken Tatlık ve bir kişi de geldi bizim buraya atladı. Atlasın. Atlasın. Hamasımızı bulduk. Baskın vakti. Gire gire bamdan skat girmiş biri. Bu ne hız derken kardosal e, mükemmel güzel tekniğimizi bulduk şu anda daha sizden Gelir mi sizden daha var mı bak para veririm sizden daha var mı varmış gördüm sanırım karşıdaki sarı evden bize doğru gelecek hadi gel kokusradı tamam ne kokusradı şey onda yedire gelmişim gör ben saklanamazsın ha o doğru holdu sat Motorla mı geldin? Evet. Ne boyda motor var mıydı ya? Adam nereden sıktı ya? Adamı göremedim. O şimdi gördüm. Gev de oradan bana denemezsin kankim. sen kime sıkıyosun sen şimdi sıkıyor? haylaksız ettim bak düştüm öldüm hadi kirdim beni geldim şimdi sonra oynayacağım Aklaşıması orada onu kaldıracağını sanıyor ya. <Gülüyor> ben de çökeceğim. direk öldü Çalar kaskı var ama direk düştü otokilidekilerle ne oldu zaten sıkmaya devam ediyorlar şaka olmalı Yine şak olmalı Burda şak olmalı Çok değişik ya Arada 3 hit atıyorsun 2 atıyorsun ama düşmeler ya Bir tanesi aşağı indi aynı Hay ben senin lakına da adam resmen ışınlanıp duruyor ya saçma sapa şeyleri bizi bulur zaten alttaki adam göstermeyecek kendini Ben iki adam indirmeye çalışayım bence. Bunu ortadan kaldırmak lazım. çok fazla etan alalım kurtulalım kaç kişi kaldı 5 kişi kaldı yapma yapma yapmadı bu sefer yapmadı ama bak bu kekime bak ya sen şimdi tek mi yiyeceksin son mermiye tek mi yiyeceksin pat pat enerji güle güle